Videoya başlamadan önce hemen durdurmanızı ve bu işlemi çözmeye çalışmanızı istiyorum. 64 eksi 31 kaçtır? Evet, kendiniz denediğinize göre, gelin bir de beraber bakalım. 64 ne anlama geliyor? Bunu basamak değerini düşünerek bulabiliriz. 6 onlar basamağında ve 4 ise birler basamağında. Buradaki 6, 6 onluk anlamına geliyor. Burada da gözümüzde canlandırmamıza yardım edecek kutucuklarımız var. 6 tane onarlı grup var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani burada 60 kutucuk var. 4 tane birliğimiz de burada. İşte. Yani hepsi beraber 64 oluyor. 64 kutucuğumuz var. 60 tane mavi olanlardan ve 4 tane de yeşil olanlardan. Şimdi buradan 31 çıkarmak istiyorum. Peki 31 nedir? 3 onluk ve 1 bir birlik. Tamam, öncelikle bu birlikten kurtulalım. Yani buradaki 1 bir tane birliği, yukarıdaki 4 tane birlikten çıkaracağız. E hadi o zaman şuradaki kutucuklardan birini silelim. Kaç tane kaldı? 3 tane kaldı. Yani 3 birliğimiz var. 4 eksi 1, 3 etti. Şimdi onluklara bakalım. 6 tane onluğumuz var. Üç tanesini çıkaracağız. İlkini sildik, ikincisini sildik ve üçüncüsünü de sildik. Ne kaldı? Üç tane onluk kaldı. Altı onluktan üç onluk çıkarınca üç onluk kaldı. Yani cevabımız otuz üç. Üç onluk ve üç birlik. Üç onluk burada, bir, iki, üç. Ve üç birlik de burada, bir, iki, üç. Üç onluk ve üç birlik.